Bugün siz için Samsung cep telefonlarında ve Android cep telefonlarında kısa yol alt menü tuşlarının çalışmaması durumunda nasıl bir yol izleyeceğimizi ve nasıl bir çözüme kavuşturabileceğimiz hakkında dilimiz döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağız. Evet şimdi sırasıyla size anlatıp anlatalım ve size yardımcı olabileceksek ne mutlu bize. İlk öncelikle telefonumuzun kilit ekranını açtıktan sonra Google Play Store menüsünden Google arama motorunda kısa yol tuşu yazıp Aramaya gelen en üstteki seçeneği veya buradaki herhangi bir seçeneği hakkında hangisi hoşunuza giderse onu tıklayıp telefonunuza indirmeniz. Zaten çok küçük bir MB'de sahip olduğu için hemen anında yükleniyor. Ve telefonunuz virüs taraması yaptıktan sonra aç tuşuyla hemen ekrana gelecek olan aç tuşuyla açacaksınız. Burada gösterdiğiniz gibi boyut, boyutu ile alakalı istediğiniz bakın dikkat edin. Altta hemen boyutu ile alakalı bir menü açılıyor. Bu da sizin kullanmanızla alakalı olan bir şeydir. Ve şeffaflık bölümünde ise bunun arka planının beyaz veya siyah olmasını yani şeffaf veya daha görünük olmasını sağlayan bir ayardır. Daha sonra ayarlar erişebilirlik bölümünden indirilen uygulamalar bölümünü ekran tuş bölümünü aktif ederseniz Ekran tuş, Home tuş seçeneklerinden aktif ederseniz hemen size böyle bir uyarı gelecek. Bunun e, zaten sürekli Xiaomi'nin tehlike diye belirlediği ama kesinlikle herhangi bir tehlikesi yok. Ve size diyor ki olasılıkların farkındayım. Ve tüm olası sonuçları gönüllü olarak kabul ediyorum seçeneğini tıkladığınız zaman, tamam tuşuna bastığınız zaman ve alttaki seçeneği de açtığınız zaman yine diyor ki düğmelerine bası tutun diyor. Anladım dediğiniz zaman otomatikmen bu menü sizin cep telefonunuzun ekranına düşmüş olacak ve cep telefonunuzun e, geri ve sağ sol orta home düşümün özelliklerini tekrar kullanabileceğinizi size işlemlikle söyleyebilirim. Bu videomuz küçük de olsa size katkıda bulunmuşsa kanalımıza abone olup altta da küçük bir yorum yazarsanız çok bizi mutlu edersiniz. Teşekkürler kardeşim Cep'ten sağ olun.